Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Kilo fazlanız var, diyet yapıyorsunuz. Ortalıkta pek çok öneri dolaşıyor. Dr. Michael Greger diye bir beslenme uzmanı var. O beslenme uzmanının bir önerisiyle isterseniz bu videomuza başlayalım. O da şöyle bir şey. Herhangi bir kilo verme rejimi ya da diyeti uyguluyorsanız, ilk kural, D ile başlayan hiçbir şey yemeyiniz. Şimdi tabii düşüneceksiniz hemen D ile başlayan acaba ne var diye. Buna diyet dâhil. Yani aslında diyetler çok genel öneriler olmasına karşın kişiler ve özellikle kişilerin özellikleri açısından maalesef yeteri kadar başarı elde edemeyebileceğimiz bir alan. Şimdi bir çalışma yapmışlar. O çalışmada değişik diyetleri almamız gereken mikro besinler açısından incelemişler. Bakın burada 27 tane vitamininden tutun. Diğer besin maddeleri hepsi var. Acaba bize önerilen diyetleri uyguladığımız zaman günlük almamız gereken bu mikro besinlerin tamamını alabiliyor muyuz? Önemli bir soru. Yani diyet sırasında takviye ihtiyacımız var mı, vitamini ve bu mikro besinlere ihtiyacımız var mı sorusunu araştırmışlar. 4 tane diyeti karşılaştırmışlar. Bu bir yayın, bir makale. Bu makale 2010 yılında yayınlanmış. Biraz eski fakat 103 tane atıf almış. Bu ne anlama geliyor? Yani 103 tane makale yazan kişi bu makaleyi kaynak olarak göstermiş. Bu da oldukça ilgi çektiğinin bir işareti olarak kabul edilebilir. Bakın bu besinleri incelemişler. 4 tane diyetimiz var. Bir tane South Beach diye bir diyet var, bu Akdeniz diyetine yakın, bir tane Atkins diyeti var, bu ketojenik diyete yakın bir diyet, bir de DASH, bir de Best Life diye dört tane diyet var. Bunların günlük önerdikleri besinleri aldığımız zaman acaba gerçekten bu vitaminler ve diğer mikro besinlerin ne kadarını alabiliyoruz diye araştırmışlar. Ve bakın görmüş olduğunuz üzere en düşük oran %22'sini ancak alabiliyor. En yüksek oran ise %55.56 ortalaması ise %45.52. Yani bu diyeti uyguladığınız zaman sizin için gerekli esansiyel dediğimiz bu mikro besinleri ve vitaminleri alma konusunda ciddi bir eksiklik oluyor. Yani uzun dönem bu diyetleri uyguladığınız zaman bunlar açısından sıkıntıya düşürebilirsiniz. Ama korkmayınız çünkü bu depolar kolay kolay boşalmaz. Ama en azından bu diyetlerin hani genel olarak bakıldığı zaman sağlık açısından bazı eksiklikleri olduğunun bir göstergesi. Bir de bir şu yukarıya bir çizgi çizelim. Normalde 1750 kalorilik bir diyet önerilir, yani 2000. işte kadınlarda biraz daha düşük, erkeklerde biraz daha yüksek olabilir. Baktığınız zaman, yani bu diyetlerin bir kısmının zar zor bu seviyede kaldığını görüyorsunuz. Bu da ilginç bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Peki eğer biz yüzde yüzünü alırsak, yani bize önerilen bu vitamini ve mikro besinlerin alırsak, bu diyetlere göre. Kalori ne kadar olur diye hesapladığınız zaman ortaya çok ilginç, dehşet bir rakam ortaya çıkıyor. Bakın 37.500 kalori. Öbüründe ise 18.500 kalori. Diğerlerini görüyorsunuz yüksek ortamlara baktığınız zaman yaklaşık 27.000 kalori gibi ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani eğer biz bunların hepsini alırsak bu kadar kaloriyi de almak zorundayız. E o zaman diyet yapmamızın pek bir anlamı kalmıyor demek. Şimdi onun üzerine... Bir başka çalışma daha yapmışlar. Demişler ki bunların içerisinde özellikle diyetlerde bu tip B7 vitamini, vitamin D bunlar genellikle düşük bulunuyor. Biz bunları çıkartalım böyle çok büyük facia nitelikli bir fark olmasını ortadan kaldıralım demişler. Bunları çıkartmışlar. Geriye kalmış 21 tane. Bakın 21 tane baktığınız zaman da en yüksek 5000 kalori ortaya çıkıyor. Diğerlerine baktığımız zaman sırasıyla işte 3000 kalori civarında olanları var. En düşüğü ise gördüğünüz üzere 2745 kalori, 2475 kalori ortaya çıkıyor. Bu da Akdeniz diyetine yakın bir diyet, saat 3 diyeti. Gene buna rağmen gene 1750 kalorinin çok üzerinde kalıyoruz. Dolayısıyla aslında bütün bu besinleri aldığımız zaman bizim kilo vermemiz hemen hemen imkansız gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Peki... Buradan elde edilen sonuç ne diye derseniz makalede diyet yaparken gerekli bu mikrobesinlerden, vitaminlerden geri kalabilirsiniz. Takviye gerekebilir. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Fakat normalde makalelerde bir çıkar çatışması diye bir bölüm vardır. Yani bu makalenin yazarı kimse, onun herhangi bir duygusal ilişkisi var mı onu ortaya koymanız gerekir. Ve bakıyorsunuz ki bunu da Jason B. Carlton isimli bir Doktor yazmış. Fakat çıkar çatışmasında da şöyle bir nokta var. Jason B. kaltının kaltın beslenme şirketi diye bir şirketi var. Ve o da multivitamin yapıyor. Yani gördüğünüz üzere aslında olaya bakış açısı sonuçta dönüp dolaşıyor. Yine duygusal nedenlere kalıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir kere her şeyden evvel böyle ezbere bir şekilde diyet yapmamak lazım. Kişilerin kendi özelliklerine göre uzmanlardan faydalanarak onların önerileri doğrultusunda ve ölçümler ve testlerle takip edilecek bir diyet uygulamak gerekiyor. Herkesin vücudu farklıdır, herkesin diyet ihtiyacı da farklıdır. Gelecek videomuzda size ketojenik diyetle ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.